...tavsiye edenler... ...demek ki bir sorumluluğun neticesinde... ...birbirine karşı görevler olanlar... ...birbirine sabrı tavsiye edenler... Böyle... Deki yaşlı adamın davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında değerlendirilir? Evet. Bir, sadakayı çağrıya. İki,